Herkese merhaba. Evet, bugün Hemşiremle birlikte harika bir uygulama yapacağız. Evet, sevgili Hemşirem, bugün ne yapacağız? Ee, bugün doktorumu Gurtatyon uygulayacağız. Hemen şöyle göstereyim sizlere de. Bu vitamin eşliği de uygulayacağız ikisini de. Ee, bu dönemde şu an çok ihtiyacımız olan bir vitamini ve aynı zamanda mineral birçok şey içileyecek. Doktoruma bugün onları uygulayacağız. Doktorum neler düşünüyor bu konuya gelir bize bilgilerdir. Ee, bu kadar harika bir hemşireye kendime emanet edeceğim. Evet. Çok mutluyum. Ee, damardan alacağım tedaviyi. Bakalım neler olacak ben de merak ediyorum. Şimdi doktorumu uyguluyoruz. Evet canım hiç evet. acımadı. Ee, teşekkür ediyorum. Damar yolundan şu anda glutasyon ve yüksek doz C vitamini gidiyor. Bu beni koronaya karşı koruyacak. Ağırca virüslere karşı koru koruyacak. Bağışıklık sistemini arttıracak. Başka neler yapacak? Ee, aynı zamanda bizim birçok yapı taşımızın elemanı olan e, mitokondriyi camlandıracak. Bu sayede bize protein açısından da e, çok destekleyici olacak. Bu dönemde en çok ihtiyacımız olan şey aslında vitamin, protein bu tarz şeyler. Bunları desteklemeye yardımcı olacak. Kas yapımızda, sporlarda hepsini destekleyecek bize. Ayrıca kendimi çok daha iyi hissedeceğim. Zaten karaciğerimizde üretiliyor glutatiyon. Gayet doğal bir madde. Bunu aldığımda cilt rengim, cilt tonum açılmaya başlayacak, yüzeysel lekelerim azalmaya başlayacak, cildim daha parlak, daha canlı, daha iyi olacak ee, ve onun dışında kendimi çok daha iyi ve güçlü hissedeceğim. Kendimi çok daha iyi hissedeceğim. Şu anda ilk seansımı alıyorum ama devam seanslarında istiyorum kullanmam gerekiyor ee, şöyle bilgilendireyim size minimum 3-5 seansla başlayabiliriz ee, bunu kişiye göre düzenleyebiliyoruz seanslarımızı e, vitamini dozları birlikte e, bir ilk seansını alıyor daha sonrasındaki seansların 2-3-4-5 şeklinde düzenliyoruz Evet şimdiden kendimi gayet enerjik ve iyi hissediyorum zaten karaciğerimizde yapılan glutatyonu damardan bolca alıyorum üzerine de yüksek doz C vitamini alıyorum ve kışın e, immünolojik korumamı yani bağışıklık sistemi korumamı hemşiremle birlikte <gülüyor> yapıyoruz. O zaman birbirimize değmeden, kontak olmadan çıkıyoruz. <gülüyor> Hoşçakalın.